Selam arkadaşlar. Ben Roygo. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi teşekkür ederim. Bugün sizlerle arkadaşlar trolümüz yine trol yapacağım. Ee, tabii ki BTF yapacağım. TA'da bıraktım çünkü ben artık TPT ve TAcı olduğum için ee, TA ve TPT yani ben TPTC olarak <gülüyor> BTF trol yapmaya karar verdim. <gülüyor> hile hile GG evet, ve eee Troll yaparak BTF'yi öldüreceğim. Ya da banlanacağız. Ne diyeyim <gülüyor> Evet. Geliyoruz şu an. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar biz online oyun oyunlar sunusu açtık ve kayıt etkilisi alımları var. Siz de katılarak e, formu doldurarak kayıt etkilisi olabilirsiniz. Sıkılıyorsunuz. Etkinlikler oluyor. Oyun, et oyun etkinlikleri oluyor. Girip, <gülüyor> Roblox falan filanlar. Gidip katılıp sizde ödül alabilirsiniz eviniz sıkılmayıp evet başlıyoruz like noclip no siz görüyor musunuz ekranı bilmiyorum görmüyorsunuz tp tool da ee, mükemmel bir şey yapacağım ee, buradan speed'i 500'e fulluyorum chat troll'ümüzü açıyorum insanlara oy içinde paşam killox Çık. Ay neler neler oluyor. Şöyle biraz bir gece gündüz yapalım. Onlar görmüyor galiba ama. Spiritless yapalım, first light yapalım, dev yapalım. Hoppa. Evet başlıyoruz. Evet. Beyler, askeri inzibatın kıyafetlerini almamız lazım. Askeri inzibat nerede? Askeri inzibat. Beyler, çetimiz de gözüküyor mısım ben? Sola döner, çok güveniler. Neyin bizim beyler, askeri batıp hemen, hemen kıyafetlerini Çet <gülüyor> toks mı? Sayın askeriniz Batz, geliyoruz yanımıza şimdi. Ne ama ya. You're a video, dur ya hadi beyler. Sekiz ıı, dakika olmuş. Bir tanecik daha troll yeri yapalım. Şuradan BTF deyle de, TF haftanla bir deneyelim. Hemen TF -Av, da bir deneyelim. Şuradan hemen fly no clip no clip no clip TP tool chat troll Yeni kullanıyorum Ulan Ya şöyle şöyle hemen hareketler yapalım bana alalım bir şey yap hadi bir şey yap bir şey yap diyor ya. bir şey yap bir şey yap hadi beni şu şuran yerine gireceğim hadi yerim yok Ben Bandit aha Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Daha fazla böyle troll videoları istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Online oynar sunucusu e Eğlence mekanında açıklamalar kısmında kayıt <gülüyor> kayıt, form, kayıt etkisi formu var. Kayıt etkisi formunu doldurarak siz de kayıt etkisi olabilirsiniz arkadaşlar. Çok sıkıcı oldu biliyorum ama birazcık bir şey yok. Öteki videoda bomba gibi olacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.